Alo. Alo. Sese bak ya. Oha. Açıyorum oyunu. Kendimi tutmam lazım. Her an annem gelebilir. Annenin beni sevmeme gibi bir durum var mı? Bilmiyorum. Başlatıyorum. Türkçe seçiyorum. Bob. Neden Bob? Samimi. Halktan. Kaç dersem ne oluyor? Aa. Bu kez kaçmıyorum. Dur ayarları tıklasaydın la. Ayarlar. <gülüyor> bir ayda ayarları yapamadım. <gülüyor> Nasıl kalkacağım? Şu an geçilemez i̇şte. bir cut sindesin. Lan niye geçtin? Sabah uyandın, burası neresi, burayı tanıyamadın, kollarında bir kadın. İşte acaba neydi adın? Aa, Aşağı çok iniyor mu? Herhangi bir şey çıkabilir, ha. Bu şey Half-Life değil mi ya? Ne yazıyor? Burada bir tane easter egg var. Bir şeyler oluyor şu an, bir şeyler oluyor ama. Yine mi en baştan yaşayacağım ben bunu? Evet, her gün aynı. Aynı anda konuşunca oyunda konuşuyormuşum gibi sanma lütfen. Bu fotoğraf kimin fotoğrafı? Pitlerin Hitler'in sanırım ya. Kavga var. Kavga mı yoksa? Aaa! Aman ama yeter. Bu ızdırabı çekeceksin. Ta tamam. Şişim geldi tamam. Şeyler <gülüyor> <Şirir> oluyor. Alarmaya <gülüyor> çalmadı. Bunu sen mi söyledin oyun mu söyledin? Hep bunu açacağız. <gülüyor> <içeceğiz, gülüyor> bir kasma var mı? Yok gibi ama. Oyunum optimize be. Epic download. Bu kendi yazın mı? Evet Paint'ten yazdım. Güzel bir yetenek bence. Bu oyun hangi tarihte geçiyor? 2009 işte. Yazılan az önce Aa, Ama e, e, bu tabloların bir anlamı var mı? Seks yazdım. Jornay'ı babucuk. İster misin? Sanırım. Sanırım. Sanırı ya, ya yapma yapma. Bak yapma lütfen. Dur. Evet dur. Orada bu orada. Dur. Ah. Ya oh. <gülüyor> çok fake o. <gülüyor> Bunu özellikle mi buraya koydun? Evet. <gülüyor> bir Bilgisayarla ufak bir zaman geçirelim. Evet aslında birazcık sıkıntı. Bunu şu an söylemedin değil mi? Hayır ya yeter artık. Bu ne? Bu da ne var? Ah. İnternetine mi kesilmiş? Yüz yaparsan öpücük. <gülüyor> Gerçekten böyle bir ödül var mı? Sana <gülüyor> özel <gülüyor> Güzel. Helal. Bunu zıktısam mı? Ee, sen mi? <gülüyor> Son bir şans daha alabilir miyim? Son bir şans. Tabii değil? ki alır. So Çıkabilir miyim artık adamdan? Orada bir şey mi var ya? Nerede? Bir şey mi var. Bir şey var, kesin bir şey var. Daha, vallahi Paran yok parnaya koluna. Evet. Televizyon kanallar mı? Biz... Abi sana bu, kimsenin bulamadığı bir istek söyleyeceğim burada. Hadi bakalım. Eğer o televizyonu 55 kere tıklarsan bir şey oluyor. <gülüyor> hani bu fare acı çekiyor şu an biliyorsun değil mi? Bana bunu yapma. Senin yüzünden lead yiyeceğim şu an. <gülüyor> Üstündeki sabunu atmak <gülüyor> için kendini <gülüyor> yıkamaya çalışıyor. Ama her yıkamaya çalıştığında sabun daha da küpürüyor. Neden Şener şans sesiyle yaptın o zaman? Abi ben başka video yoktu koyabileceğim. O vardı yani. Senin yüzünden lead yiyeceğim şu an. <gülüyor> Hızlı buldun ha. <gülüyor> 60 saniye beklersen telefon şarj oluyor. Telefon şarj olsun zamanı. Hat çekmiyor. Hat çekmiyor mu? Hiçbir telifli oh, değil merak tamam. et. Şey oyun var mı bunda? En sevdiğim oyun. Buna kaç kere basmam lazım? 255. Oradaki tıkmı speedrun'u evet ve tekno karacak evet. Evet geliyor. <gülüyor> Ben ]im ]im ]im ]im ]im ]im ]im kaldı. İşte bu, kazandım. Evetler. Bunun için miydi? Anahtar. Yes. <gülüyor> bu gerçek miydi? Yok, gerçek. Evden çıkalım artık. Selam. Hı hı. Kimse var mı? Evde yokum işte. Tamam, dünyadaki son insan değilsin. Tamam, mutlu oldun mu? <gülüyor> Alt tarafı zile basacaksın. Evde kimse olmadığını anlayınca gideceksin. O ne? Tak, çabuk Gerçekten ya. mi? Ne çıkacak? Mert? gitti mi tekrar aynı yere geldik mi Hadi. ya ama sen de oyun değil mi ben komşu kimse var mı sanınırım bütün kapılara baktım Evet bir numar Hayır Tamam ya da hayırta evet, tamam ben. öleceğim mi o, o ne öleceğim mi öleceksen bir <gülüyor> Ne çıkacak kardeşim? Geri geri gitme taktiği. Tam bir korku taktiği. Helal. Evet. Bu ne? Mert. Huuu. Oyun da var skil yok ben ekleyeyim. Kapı kilitli. Ay. Televizyon sesi geliyor. Oh, sadece çizgiler. <gülüyor> Burada da kaçırdığım bir şey var. kessim var. Kapının kilidini açabiliyorsun ama kilidi bulman lazım. Burada mı? Burada bir yerde mi? Hadi sıcak soğuk oynayalım. Orta, sıcak, sıcak. Sadece sıcak. Soğuk, soğuk, soğuk, sıcak. Daha da sıcak. Sıcak, yanıyor sıcak. Nerede? Ah. Ah. İşte buradasın. Oh. <gülüyor> getir kuryesi piyonun başına oturduk. Bunlar da ne? <gülüyor> Artık özgür olma vaktin geldi. Nasıl yani? Bunny yaparak gidebiliyorsun bu ordun mükemmel. Oyunda gerçekten geri geri geri geri koşarsan davul da koşursun. Herkes nereye gitti? Oha. Hey! Osmanım amcunu. Sağ sol sol sol. Evet aynı anda. Baya kapalı ha. Orada kaçırdım. Orada kaçırdın. Arabanın altında mıydı? Nerede? Arkanda. Ah nice. Ah çimlerin üstünde seslere bak. Bu nasıl yaptı mesela bu efekti? Çalıştık. Çok iyi. Yolu bloklanmış. Bloklanmış. Hey kimse var mı? Bir yerde mi cevap gelsinler? Abi dünyadaki son insansın nasıl cevap bekliyorsun? Al ama ya? 9 numarada var biri. Ya bak, oyunun bütün bantını yok et. Buna tırmanabiliyor muyum? Binanın tepesine çıkabiliyorsun. Nasıl? Ara sokaktan çıkacaksın. Burası da boşluğun. Bu, bu, bu, bu, bu. <gülüyor> nice. Ah! Yapamayacağım. Oh! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kere daha deneyeceğim. Yukarıda ördek var mı? Ya. <gülüyor> Çıkmam lazım. Tamam, star olacak. Ah! Şurada olsun. Ee, buraya mı? Sağdaki boruya boruya. Şuraya. Hı. Güzel bir şey var değil mi? Deneme. Yapacağım. Lütfen, lütfen. Ben istemiyorum bu binanın üstünde görmeyi. Hayır istiyorum. Evet, yapıyorsun. Şu kenarından yürüyünce düşer miyim? Hayır düşmez, yavaş yavaş. Yeter yeter yeter yeter. Dur dur dur dur hadi dur, dur, dur dur. Sanırım ben burayı bırakacağım. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Yapman Benim... lazım. Yapan lazım. Çok güzel şeyler. Evet, Niye yaptın! Çok <gülüyor> mutlu çok mutluyum. Çok mutluyum. Nasıl hissediyorsun? O kadar emek. O kadar hırs. Her şey boşaydı. Sana daha çok söyleyeceğim bir şey söyleyeyim mi? Nedir? Oyunun en baştan başlatman gerek. Bu arada bunları yapman gerek yok. Aaa bug'e soktun. Bu ne? Oo ne yaptın lan? Oğlum oynayına bak da soktun ya. Nasıl yaptım? Normalde 10 tane ördek to toplaman lazım. Sen toplayıp toplayıp hep restart attığın için topladığın ördekleri <gülüyor> sıfırlamamış. Yani kazandın yani Ne kazandım? Top... Ne, ne kazandın? Ördek remix'i kazandın. Bu abi. Bu giriyor. Bu yolu kullanamam. Bu ne? Ona ona bakarsan şey Uzun süre boyunca baktım. Dünyadaki son insan olduğumu düşünüyordum. Ama apartmanın içindeki mavi elbiseli teyze bana doğru yolu gösterdi. Bu birinin unuttuğu bir modelleme hatası değildi. Bu buraya bilerek kurulmuştu. Teşekkürler teyze. Bana doğru sonu gösterdiğin için teşekkürler. Ne oldu? Oyunu bitirdim. Aaa! Tamam, evet, tebrik ederim. Aaaa! Oh! Vah be! Unutmuşuz bunu. Buradan geliyor ses. Yapma. Bak yine öldürtme beni. Çıkacak mı bir şey? Doğru söyle. <gülüyor> Sadece deli zannış. Ya Mert, bana ona yaklaşmasam? Orada yandan lazım ama. Eğer bunu ot benim benimle bir şekilde şeyin merkezinde buluşu kal. Senin merkezinde bahsettiği Bodrum'un Berlhaun apartmanında. Bu benim apartmanım. Aa, Buradan bire gidecektik eğer gitmemiş olsaydım. Geldim buraya. Bu kez yol kapalı demedi. Demek ki yol açık. Ama nereden gideceksin? Evet. Geldim. Güzel. Tamam buradan geçeceğim ben bence. Evet. Hadi. Aa şehir merkezinde buluş diyordu. Şehir merkezine geldim. Şehir ileride olmalı. Burada niye tamam? Burada niye halı? O buran? Ah, hıza, hıza, hıza, kaç. Ya çıksana! Seriyor. Eğilmen lazım. Eğilmen. Eğilmen. Eğilmen. Eğilmen. Eğilmen. Düş, düşmedin değil mi? Eğilmen. Ya öyle korkuturuz adamı ha. de işim var mı benim? E tıklamadan açılmıyor yok. Yapabilirim. Bu neydi pardon? Oğlan. buraya çıkamıyor bence. Çıkabiliyor mu buraya? Bilmem. Binam geliyor. Hayır hayır. Hayır, hayır, hayır hayır. Ya yürü git be. Burada niye et var? Çabuk çabuk. Bence kaçabiliriz. Ne yaptın? Ne yaptım? Ne yaptın? Yapma. Ne yaptın? Yapma. Ne Ne? Nasıl ya? İmkansız. Gerçekten. İmkansız ya nasıl dondun? Vallahi bak sesleri dinle. <gülüyor> Nerede köpek? Nerede? Nerede? Hadi gel hadi. Peki bir bug olup atlaması yok mu? <gülüyor> Merhaba. Şu yansımalara bak. Unreal Engine çalışıyor. Artı eksi yav. Aynen tamam. onu Oyunum diyecek. Da var. Herkes nerede? Tamam sakin ol baba. Yani bunların bir mantıklı başıklığının sonası lazım. Bir bovverdi. Evet. Dün gecenin kamera kayıtlarını elde edersem sanırım neler olduğunu anlayabilirim. Bob oyunumuz yerine de minli. <gülüyor> şey. Peki bayrak neden ters? O birazcık acıleyi acıleyi. Kamera kayıtları. Ama kamera kayıtlarını nereden bulacağım? Alışveriş merkezi bu yönde. Ah. Ya se***. A az önce yer mi yok oldu? Ne oldu? Baş ah. Aç. Hayır neler oluyor? Gerçekten neler oluyor ya. Tamam tamam bu şeyler olacak. <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> Peki <gülüyor> oraya gitmeden şuradan filan normal çek. <gülüyor> şey... Buradan geçebiliyor tamam, muyuz? Yapma. <gülüyor> ben bunu unutmuşum. Yapma. Ne olur yapma. Aa. Ola! Ola! Ne, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye sola gittin? Tamam geldi Helal! Aaa! Nasılsın ya? Mert yine dondu. Mert yine döndü. <gülüyor> İmkansız böyle bir şey olmaz. Mert! Can, can Neden, neden, neden, neden? Dondu yine dondu! Yes! Yes don. Havlama, havlama! Havlama! Köpek! Arabanın üstüne mi geçeceğim? Ama düşerim. Ah! Ne oluyor? Yes! Ah! Kımıldamadım bile ya! Yes! Yes, yes, yes, yes. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> tamam, artık neler olduğunu öğrenmem lazım. Gerçekten neler olduğunu öğrenmem lazım artık. Bu şehirde ne olmuş? Ne kadar korkunç bir şey bu ya. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, şimdi güvenlik odasını bulmam lazım. Aa, buldun mu? Evet, tepkar. İçeri girmenin bir yolunu bulmalıyım. Neden bu kadar kolay olduğunu düşündüm ki? Şimdi anahtarı bulma zamanı mı? Bu. Yukarıda çekiç var. Belki işim yarayabilir. Okey. gelip alacak mıyım? Aynen. Burası şey ya ameliyatı Her şeyi oynanıştırırsan artırmak için. Ona da sola koyacaksın. Allah. Sessizlik de güzel. Helal. Ne olduğunu öğrenme vakti. <gülüyor> evet çekiç birazcık bütçemiz yetmediği için 0 sıfır, sıfır liraya yaptık oyunu. Çok iyi bu arada çekiç. Kesin burada bir şey var ama. Yok ya yok. yok mu? Bitti artık oyun. Tebrikler. Bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> <Windows 98>. <gülüyor> evet, vuuu! Vuuu! oldu, 2 saat... 2 saat nasıl bu oyunu ya? Windows Evet. Nasıl ya? no, no, no, no, no! Hata kodu 101. Yeniden başladım. Düşündüm seslenmesiz. Geldi. Doldu <Gülüyor> <gülüyor> lan. Bravo. Sonunda. bravo. Eğlenmedim.